Açım 77'nin içinde, ee, Nusuzan'da 2 yaş küçük, yazılmış babam, yani 75'in içindeyim, Nusuzan'ın böyle 75. içindeyim. Büyü, Doğumu büyüme belevelisin değil mi Mustafa? Beleveli, beleveli. Burada büyüdün, Burada büyüdük, Çocukluğu... Burada anam babam burada mevahat etti. Anadan, babadan, yani babadan kalma bir yerde. Biz işte yapıcılık ustasını yaptık, hamalerik yaptık, denize gittik, kirada oturduk. Sonra orada Çarışkaya'nın yususu olduk, Annem 1976'da mevha edince denizden bıraktık, geldik buraya geldik. Babamızın mesela yalnız olduğuna, açık madde zayıf. Babamız elimizden geldiği kadar baktık. E, babam 93 yaşında öldü, annem 60 yaşında öldü. Böyle oldu. Çocukluğunda neler yaptın buralarda, Belevinde Ne işlerle uğraştınız mesela Annenizin, babanız yanında. Ya gerek yok anlatmaya. Öyle şeylere beklemedim. Askerliğini nerede yaptın Mustafa amca? Eylül Manasra'ya gittim. Hacemeli Şehirası'nda. Manasra'dan Menemen'e gittim. Menemen'den Panasra'ya gittim. Panasra'dan Kırklar'la gittik. Oradan ters oldum geldim. Kaç yıl yaptın Mustafa amca askerliğini? 24 ay. Evli miydin askere gittiğin zaman? Bekirdim. Askerden gelince evlendin? Gelince, ilk, iki üç sene sonra, sonra babamızdan hani bulamadım. Böyle ev verdik, ev verdi. Çocuk çocuğa sahip olduk. Çocuklar goin goin. Everybody just waste out that kid. biz de her soru sorusunuz değil mi? Her <gülüyor> <gülüyor> e, dünyada da her soru sorar asla cevaplandıramazsam yandım. İki da aydın evlendiğinde Mustafa amca? 66'da, 60'ta askerle gittik. İki sene askerlik gördük. 2, 62, 63, 64, 65... 66'da askerden getirdikten sonra 4 sene bekledim. Bizim oğlan birader vardı ülümüzde. Açıkta bu muza açık, hizmet etmedi. Biraz aşırılık yaptı. Onu eve vereceğiz, şey de böyle sıra gelecek diye. Ben çalıştım, çabaladım, onu eve verdik. O da bir sene geçinmedi, boşandılar şimdi biz, bize geldi sıra, biz de evlendik, o zamandan yaşıyoruz işte. Neydi teyzemin ismi? Teyzemin ismi neydi? Şimdi, Durdu Arslan'dı, hani soyadı şeysi de, şimdi çocuk şeyi olduktan sonra Ankara'ya, Durdu Arslan diye, şey oluyor, diyor, benim var araba. Orada Durdu'yu, evvelce durdu diye geliyordu, Mustafa Arslan, Durdu Arslan diye. Sonra sonra emine çevirmişler bir hanımın ismini. Durdu'yu şey Emine demişler. Değil, öyle geliyor bayram tepkinde. Neden yani, nerede çevrilmiş, şehit olmuş? Oldukça... Çevirmişler işte, Durdu'yu deyince hani e, erkek ismi diye mi şey ettiler, nasıl ettiler bilmem. Erkek ismini mi kaçıyor bilmem. Ondan sonra siz de mi Emine dediniz? Sev... Emine mi olarak mı? Emine olarak geliyor bayramda, Ankara'da. Yemin et. Ama siz durdu diyordunuz, değil mi? Durdu teyze. Durdu zaten durdu. durdu teyzemi Nerede gördün de beğendin de aldın? Yemesi. Bu kardeşinin kızını almadı. Başka şeyleri gönderdik. Filancenin kızını istedi. Vara gitmedi, gitmedi, şey hiç etmedik. Burada kardeşler ve halamgili vardı. Bu makli çermişle yine i̇şte o kardeşin kızını alacağım, yani sonunda bakar diye. yaşlanınca diye öyle çaldık. Halamın kızını aldı. Halamın kızını aldı. Ya, babamın kızıye şeyse alalar mı? Babamın şey diyorlar, anne hani, kardeşin yani alalım diye. Babam diyorlar oraları gönderemedim, gitmedi. İle kız kardeşimin kızını aracağım dedi. Beni sonunda dedi itirince baka kardeşim diye kardeşimin kızı diye öyle evlendik. Kabul ettin sen de? Evet kabul ettik evlendik. Sevdin mi? E, Sevmemi ne ne Mecbursun evleneceksin. <gülüyor> Yok büyükler öyle. Birler ne derse o o zaman da? Tabi tabi büyükler ne o evvela büyüklerin dedi oluyordu esyalat aralanıyordu. Ende salataranmıyor. Diğen e, olsun, cebar olsun, tahtacı olsun, okuduğu yerde buluyorlar kız oğlana kızda. E, bu evleniyorlar. Kimisi okuduğu yerde hani yine anlatayım da mesela oğlana kızda aldı diye birbirine okuduğu yerde. Bak ben büyüğünü de anladım e, ben seni alacağım diye bir sıra kızı aldı diye, öteğini alacağım diye dedince içinden birini alıya, öteğini dolgalıya okulda bırakıyor. O, kızla. Ondan kere dışta olmuyor. Kaç tane çocuğunuz oldu Mustafa amca? Senin birini sorarsın beni. Kaç tane çocuğu oldu mu? Kaç çocuğun var? E, Nuh usta öğrenir misin? <gülüyor> Mustafa amca. E. Nuh usta mı sorun diyor? E, öyle bir şey araştırdılar. Nuh usta sorulur. Devlet de sorar. Nuh usta kaç çocuğu var diye bilirler. E de ben de anlatmaya 6 çocuk vardı. 3 oğlan. 3 oğlan kız, tabi oğlan biri şehit oldu, İkisi vardı. Kaç yılında şehit oldu Mustafa amca? 2000'de. Nerede görev yaparken şehit oldu? Hakkari Dağlıca. <gülüyor> <gülüyor> sorsu. Ahiret sorusu. Ahiret sorusu mu soruyorsun Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Ahiret sorusu gibi oluyor galiba. Bilmem galiba yani ya, çıkacak bunun çıkarı ne bilmem ya ne olacak soru sor ne olacak bu? Gösterir mi? Sorsanız da bundan bir şey çıkmasın. Çıkmaz. Çıkmaz bir şey. Durdu teyzemle ne, e, nasıl geçti zamanınız? Bular mı burası duymuyor? Durdu teyzemle nasıl geçti zamanınız? Evlilik hayatınız, kaç yıl mesela? 30 ondan daha fazla mı? Yok. Ne sıra okul? Okuldayı Durdu teyzemle diyorum zamanınız nasıl geçti? Onlar sonra kimseye evlat. E Mustafa ne diyeceğiz galiba? Oraya <gülüyor> söyleyeceğim. Yaşayan Soru, sensin Soru sen aile sorusu değil mi? Mustafa Eğer amca. öte dünyada da bir olursa soruyu cevaplandıramazsam Allah korusun. Yağdım. Durdu teyzem seni bekliyordur orada ya, burtarır. Zaten e, şehit burada kabri, onu da müvafip diyor, onu şeyini yarın başına gotuk. Bu tarafa da ben hazırladık bakalım orada nasip olursa. Şehidin kısına. İnşallah. Ee, i̇nşallah işte bekliyor da şehit daha şey bize. Ee, Tabi annesinin için, benim için, Allah için, vatan için hepsi o. Ne hayırlısı olsun ya Neden? Nasıl geçtik? Ço e, bu evvel verdi. çocuk sahibi olduk. Günka hanga, gece yarısı. E, çocuğa bakacağız, büyüteceğiz, bakacağız, okutacağız. Asgari olacağız, eveceğiz derken zaman geçti böyle. Allah sağlık versin abi, abi, Mustafa amcacığı e, Kaç yıl oldu durdu teyzem öleli Mustafa amca? 8 e, sene içinde. Oldu, e, 2007'de öldü. Evlenmeyi düşünmemişsin galiba değil mi ondan e, sonra? Düşünsenin bulamayacak ki. Düşündün yani. E, bizim burada köyde 40 elinde de durganlığı var, genç de var, yaşlı da var. Bir de şey hani evlenmeye gitmediler, alan da yok, gitmiyorlar da. Devlet kömür veriyor, de aylık veriyor, en iyiydi diye, var dedi ya. Böyle... Gelen yok yani, evlenmiyor. E, ya evlenme için zaten uğraşmıyorlar ki, öyle teşebbüs etsen, olmuyor. De biz de eşlere var. Köy Evlensem bile, çor, evlesem, çor çocuk bir de seni daracak. İstemediler mi? İstemezler de ben de istemiyorum. Çünkü ben şehit babasıyım. Bana bulunacak kadın namazını, niyazını yapacak, bana bakacak, de varacak, dua okuyacak, kendi evladı gibi. Öyle iki şey ama onu bile Bulamazsın. Az önce çok güzel sorunlamalardı. Nasıl? An yani. Görüşmalarım iyi mi? <gülüyor> yani bulunmaz. Kaymakamaya gidiyorlar. Hani Yanımınlaşma işçisi var ya. Nihinin adı kadın adı? Özlem. Özlem. değil mi? Özlem. He, özlem. O bildiğinden Mustafa Hanımcığımca bulamadın mı birini dedi ben ha, vardın da. Değerim ucuğun dedim ben, gelene dost saç varıyoruz dedim ben. Onlara verdiniz dedim, aile kömürü bize verseniz dedim. dedim bize gelseye dedim. Ha ha ha ha diye gülüyor. Öyle gelene dost saç var. Şimdi çaldı. Hanımın hanımı öldü mü, şey adam öldü mü? Kendi malını, adamın malını, çocuklara dağıdı da var ya, o kadın oraya benim bir şeyim yok, benden yok diye geliyor, oraya müracaat da buluyor, donsa açtırıyor, ya, kömer alıyor, aile alıyor. Böyle devlet böyle olur mu? Olmaz. Mal, de... e, soruşturma, sen malını, koca malını nereye dağıttın, nereye ettin diye araştırma la ki. E oraya geliyor, tabii Erdoğan da donsa açılsın gelene diye, ondan dedi oluyor. Dost saçı var ya. Yani. Öyle diye ya, Özlem bulamadı mı? Hamce yediye geldi. Kimi kaybetmişti dedim ben. Siz gelene dost var ya Öyle değil mi? Gelen dost var ya. E, aylık veriyor, kömür verse bize bulunur mu? Bulunmaz. Öyle dedim Özlem'e. Siz dedim ben de dost saçı verdiğiniz parayı dedim, kömür bize versenize dedim. Onlar bize gelseye dedim. Ahahahah <gülüyor> diye. Doğru değil mi? Doğru Mustafa söylemek istersin. Şimdi de mesela çok şehidimiz var yani olaylar var. Bir şehit babası olarak ne söylemek istersin? Ne olacak işte dünyana işte böyle bizi şeyde bize, bize çavuş olmasını istiyorum, göründen. Yani biz de Allah'ın dedikleri şeyleri yerine getirmek için çalışacağız, namazımızı kılacağız, yalan söylemeyecek, senin veliği kaybetmen etmeyecek öyle dünyanın şişi tadılıyor. Şeydi, diye isteyeceğiz. Bilme galiba, benden faydalandınız ama ben sizden faydalanabilecek misin? Faydalanırsın ya Nasıl faydalanan? Az önce maniler söyledin bize. Onlardan evet. birkaç tane söyler misin? <gülüyor> Allah Allah. Daha mı söyleyin onlara? Tabi, yazmış mısınız? He, kamerayı alacaksın onun için ha. Başa gelen çekidir zamana mi tarla arpa büday biçilirim. Alamadım, veremedim, Goncagül'ü deremedim. Gençliğimde Allah'a borcumu ödeyemedim. Şu yaşa kadar yaşadım, bir şey öğrenemedim. İyi mi? Kahvedeyken mesela oturuyorlar ağaçım olduğu zaman, arkadaşlar, böyle müsaade. Bizim evde yok aşa benim işim aşa dedim. Kim hazırlayacak yeme. Ötepe'de öte. mide teriyor kendi kendime. Evet. Mustafa? Amca. Ondan sonra benim adım Mustafa Arslan. Anılacaksın yaşlan. Gözlerim dinmeye yaşlan. Ekmemi çıkarım dağlar. Sen çıkardın beni baştan. İyi mi? ben böyleyim, yemek yerini öyleyim. Mustafa'm nasıl? Çok, Çok sağ ol Mustafa'la ee, Mustafa Mustafa toplanmış çoğunluğu sağlar. Yalnız kaldırma, hüngür hüngür ağlar, o piyango da beni vurdu. Yalnız ben kaldım. Ee, e, üzüm, hani çocuk şeyi doğdu, hanım gidince, yani üzüntüm daha azlaştı da, onun için bir yatırım.